Aşağıda verilen işlemi çözelim, sonra da sadeleştirelim. Elimizde üç tane kesirli ifade var. Bunu bundan çıkaracağız. Sonra da bununla toplayacağız. Öncelikle kesirli sayılarda toplama ve çıkarma yaparken ortak bir payda bulmamız gerekiyor. Ortak paydayı bulabilmemiz için x artı 5, 2x eksi 10 ve x kare eksi 25'in en küçük ortak katını bulmalıyız. Bunun için ise ifadeleri katlarına ayırıp ortak katlarını incelemeliyiz. Bunu daha fazla çarpanına ayıramayız, değil mi? x artı 5 böyle kalacak. En sade hali bu. 2x eksi 10'u 2 parantezine alabiliriz. Böylece 2 parantez içinde x eksi 5 elde ettik. x kare eksi 25 deyince de bunu a kare eksi b kareden hatırlayabilirsiniz. Bu da x artı 5 çarpı x eksi 5 ile aynı şey. Bununla çarpanlarını ayrılmış şekilde yazdık. En küçük ortak katı bulmak için, şimdi buradakilerin hepsini ortak paydalarıyla buraya tekrar yazayım. Yani ortak paydanın içinde x artı 5, 2 ve x eksi 5 olmalı. Ve x artı 5 ve x eksi 5. Zaten az önce onları söyledik. Yani 2 olacak. Sonra x artı 5, sonra da x eksi 5. Ve x artı 5 de x eksi 5'in çarpımı olacak. Ama onu zaten yazmış olduk, tekrar yazmaya gerek yok ve ortak paydayı yazmış olduk. Şimdi bu kesirlerin hepsini ortak paydalarıyla tekrar yazalım. 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5. Buraya da tekrar yazayım. 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5. Bir kez alıştığınız zaman tek bir payda yazıp, paydaki işlemi de ona göre yazabilirsiniz. Ama bu video için hiçbir adımı atlamayacağım. İşlemi tam olarak anladığımızdan emin olalım. x artı 5'i 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5 haline getirmek için x artı 5'i neyle çarpmalıyız? Bunu elde etmek için, x artı 5'i hem 2 ile hem de x eksi 5 ile çarpmalıyız. Paydayı 2 ve x eksi 5 ile çarpıyorsak o zaman payda 2 ve x eksi 5 ile çarpmamız gerekiyor. 2 çarpı x eksi 5 çarpı 1, 2 çarpı x eksi 5 eder. Değil mi? 1'i yazmamıza gerek yok. Burada eksi işaretimiz var. Çıkarma işlemi. Peki buradaki ne ile çarpmalıyız? Elimizde zaten 2 çarpı x eksi 5 var. Bunu x artı 5 ile çarpmamız gerekiyor. Yukarıda olmayanla x artı 5 ile çarpalım. Buradaki payı x artı 5 ile çarpıp bu paydayı elde edeceğiz. Ve paydayı x artı 5 ile çarpıyorsak, tabii ki payı da x artı 5 ile çarpmalıyız. Yani pay 2 çarpı x artı 5 olacak. Paydaki 2, x artı 5 ile çarpıldı. Aynı paydaya yaptığımız gibi. Ve son olarak buradaki ifade var. Bunu da farklı bir yeni bir renkle göstereyim. x, artı 5 çarpı x eksi 5 x artı 5 çarpı x eksi 5 çarpı 2'ye çevirmeliyiz. Yani bu paydadan bu paydayı elde etmek için sadece 2 ile çarpmamız gerekiyor. Paydayı 2 ile çarpıyorsak, payı da 2 ile çarpmamız lazım. 2 çarpı 2 x de 4 x eder. Burada tek yaptığım 2 ile çarpmak. Burada ise x artı 5 de çarptık. Burayı buraya çevirmek için de 2 çarpı x eksi 5 de çarptık. Çarpı işaretini burada da böyle yazsam iyi olacak, x de karışmasın. Ve burada da bir artı işaretimiz var. Artık işlemi yapmaya hazırız. Burada çıkarma işlemi yapmak, bunun negatifiyle toplamakla aynı şey. Böyle bakarsak daha basit olacak. Ortak paydayı aşağıya yazalım. Yazalım. Payda da 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5 var. Pay'a geçmeden önce çarpma işlemlerini yapalım, böylece terimleri daha kolay toplayacağız. 2 çarpı x eksi 5, 2x eksi 10 eder, değil mi? Sonra negatif 2 çarpı x artı 5 var. Bu da eksi 2x, eksi 2 çarpı 5, eksi 10 oldu. Ve son olarak artı 4x'i de yazıyoruz. Buraya yazalım. Artık sadeleştirme yapabiliriz. Burada 2 de eksi 2x birbirlerini götürdüler, elimizde sadece 4x kaldı. 4x ve eksi 10 ve eksi 10. Yani 4x eksi 20 bölü 2 çarpı x artı 5 çarpı x eksi 5. Burayı 4 parantezine alabiliriz. O zaman burası 4 çarpı parantez içinde x eksi 5 olur. Burada x'in pozitif 5'e eşit olmadığını varsayarsak, çünkü x pozitif 5 olsaydı burada payda tanımsız olurdu. Payı ve paydayı x eksi 5'e bölebiliriz. Böldüğümüzde birbirlerini götürdüler. Payı ve paydayı da 2'ye bölebiliriz. Çünkü ikisi de 2'nin katı. 4 bölü 2, 2 etti. 2 bölü 2 de 1. Yani payımızda 2 kaldı. Paydamızda da x artı 5 kaldı. Sadece x artı 5. Şimdi burada çok dikkatli olalım. Çünkü yukarıdaki tanımla bulduğumuz sonucun tıp atıp aynı olmasını istiyorsak, yani sadeleştirilmiş hali olsun istiyorsak, aynı tanım kümesine ait olduğundan emin olmalıyız. Bunu bir fonksiyonun parçası olarak görürsek, bulduğunuz bulduğumuz x'in, bulduğumuz x'in, fonksiyon için geçerli olup olmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. O halde, yukarıdaki fonksiyon için verilen tanım kümesi x'in negatif 5 ya da pozitif 5 olmadığı tüm gerçek sayılar kümesi. Çünkü, x'in bu değerleri paydayı sıfır yapacak. Yani, eğer bu iki tanımın tıpatıp aynı olmasını istiyorsanız, her ikisinin de aynı tanım kümesine sahip olması gerekir. Otomatik dersinde bunun üstünde çok durmamış olabilirsiniz. Aynı fonksiyon olmasını istemiyorsanız, x'in pozitif 5'e eşit olduğu durumu belirtebilirsiniz tabi. Ama tıpa tıp atıp aynı tanımı elde etmek istiyorsanız, aynı tanım kümesine sahip olmaları gerekli. Burada da belirtelim. Sadece bu ifadeye bakarak, x'in eksi 5'e eşit olmaması gerektiğini söylersiniz. Yazalım. x'in negatif 5, negatif x sadece burası için geçerli olan tanım kümesi. Ama aynı tanım kümesini elde etmek için, x'in pozitif 5'ten farklı olduğunu da eklemeliyiz. Yani, x'in negatif 5 ya da pozitif 5 olmadığı tüm gerçek sayılar kümesi.